Bir şey soracağım Osman, senin var mı yatırım var mı öyle bir şey? Benim yatırımım Hı. var, birkaç tane coin'e. Bir Nasıl durum ne şey peki, ya. kazandın mı kaybettin mi? Yok, şu anda herkes gibi zararlı. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> bir iki ay sonra bir daha çekelim Osman bu videonun benzerini, bakalım. Ha, bakalım yükselmiş. Osman farklı şeyi döndü mü dönmedi mi parayı buldu <gülüyor> mu bulmadı <gülüyor> İnşallah bulursam zaten ben de çekmezsin. <gülüyor> Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayız. Evet. Son dönemde dijital paralara yani kripto paralara olan ilgi hala artmıştı ve geçtiğimiz gün ki hala şu saatlerde yine düşüş devam ediyor. Adeta bütün para birimleri bütün tokenler koyanlar bayır aşağı gitmeye başladı. Biz de dedik ki Özgür çetin hemen bu konuyu bir bir Bitcoin uzmanı olarak. <gülüyor> Hiç anlamam arkadaşlar. Bizim bir söyleyeyim. uzmanlığımız yok ama e, yorumlayacağımız şeyler var. Ben özellikle bir iki haftadır, üç haftadır falan sıklıkla böyle takip ediyorum. Hiç Hayırdır çok... Osman? Var mı öyle bir şeyler? <gülüyor> Bakıyorum bir çok böyle e, hani Bitcoin takip var, ettiğim var, Ethereum var. <gülüyor> takip ettiğim uzmanlar vesaire var. Bunun üzerinde de baya bir bilgi sahibi olduk. Tabii onlar gibi grafik çizecek şeylere gelemedik daha. O şeylere muhtemelen gelemeyiz. Adamlar muhtemelen finans uzmanları da. Ee, en azından onların yorumlamalarından yola çıkarak Hı. bir şeyler i̇şte söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hep söyleyelim bu klasik. <gülüyor> <Yetedir>. <gülüyor> klasik <gülüyor> bir şey olsun sonradan. Şu anda mesela bugün çekiyoruz. Bugün ya ben yayınlarız, şunu söyleyeceğim videoda. ama şimdi kripto para nedir mesela? Bilmeyenler için bunu bir söylesek Kripto mi? para aslında blockchain denilen bir zincir var. Bu zincirle ortaya çıkmış bir şey ki bu sadece kripto para değil arkadaşlar. Bunun geleceğin teknolojisi olduğu da söyleniyor şöyle bir şey mesela normal sistemlerde merkezi bir sistem vardır. Atıyorum sen tapuya gidersin abi. Dersin ki işte evimi Osman'a sattım. Bu nedir? Oradaki bir tane merkezi bilgisayarda işlenir, kaydedilir. Kayıt Şimdi diyorlar ki bu bilgisayara saldırı olduğunda sadece bu bilgisayarda olduğu için bu veriler tehlikeye blockchain'de öyle bir şey yok. Ama diyorlar. blockchain'de şöyle bir şey var. Dünya üzerindeki bütün bilgisayarlar merkezi bir sistem olmadığı için, merkeziyetsiz olduğu için ben Özgür Çetin'e ya da Özgür Çetin bana evini sattığında ne oluyor? Bu işlem blokeyin altında bütün bilgisayarlarda onaylanıyor arkadaşlar. Ve bunlar işte küp gibi düşünelim. Hepsi bir zincirin altası olarak bütün işlemler birbirine ekleniyor. Ve merkeziyetsiz olduğu için de Atıyorum bir bilgisayara ekleseler bile 10 bilgisayarı, 100 bilgisayarı ekleseler bile diğer bilgisayarlara da sözleşmemiz onaylı olarak olduğu için zarar görmüyor. Yani böyle bir sistem söz konusu arkadaşlar. Blockchain'de böyle bir sistem var. Hatta onun blockchain'i sadece bu kripto paralar değil artık mesela lojistik sektöründe fazla, falan da çok, çok kullanılıyor. Yani şu anda arkadaşlar hani kripto para olarak değil zaten bunların farklı teknolojileri var. Yani içerisine girdiğinizde bambaşka bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece böyle tokenlerle alakalı bir durum söz konusu değil. Hepsinin farklı amaçları var, farklı fonlamaları var. Atıyorum bir tane mesela Coin'in şirketi, adamlar Afrika'da su dağıtmak, işte kuyu açmak gibi i̇şte projeleri çıktı. var. Yani çok değişik şeyler arkadaşlar. O yüzden hani bunu sadece böyle coin bazlı düşünmeyin. Tabi bunu hala şu tartışmada süre geliyor. Bunun gerçekten bir değeri var mı, yok mu? Hala bu tartışmada devam ediyor. Lakin şunu da söylemek gerekir. Bazı ülkeler arkadaşlar kendi kripto para birimlerini çıkarmaya başladı. çıkarmaya çalışıyorlar şu anda. Bu hemen öyle ortaya çıkacak bir şey değilmiş. Mesela Çin bu konuda hayli ilerleme kaydetmiş. Merkez Bankası'nın da bu konuda bazı çalışmaları, düzenlemeleri vardı galiba. Duydum ama onlar daha yolun çok başındalar arkadaşlar. Yani öyle hemen e, hadi deyince olacak bir şey de değil bu. Bir de bunlarda şöyle bir durum söz konusu. Şifrenin kırılma ihtimali, bir tane uzman söylüyordu bunu, yabancı bir uzman. Şifrenin kırılma ihtimali, blokeyindeki bu şifrelerin kırılma ihtimali diyor. Dünyaya meteor çarpıp da senin ölmenden daha düşük bir ihtimal. Yani hani buradaki şifrelemelerdeki kırılma ihtimali çok düşük bir ihtimal ya olarak orada, gösteriliyor. Orada o da güvenliği beraberinde getiriyor insanların aslında. İnsanların bence kafasını karıştıran şey şu, bu mesela normal para birimlerinde de var ya, şimdi... Bir manipülasyon sorunu var şu anda. Bu tip paralarla biliyorsun. Şey manipülasyon çok... sorunu tabii ki var. Mesela Elon, Elon Musk, Musk geçtiğimiz de. günlerde Tesla biliyorsunuz yatırım yaptı. 1.5 milyar dolarlık. Ardından işte dedi ben Bitcoin'le ödeme almaya kabulüm. başlayacağım. Ödeme alacağım dedi. e, mikro bilinen bir şey daha var. O şirkette bayağı bir yatırım yaptı. 1.1 milyar dolar mı öyle bir şey. Dolayısıyla Bitcoin ne oldu? Bir anda tavan yaptı ki hatta Elon Musk dedi ki ben bile hani Bitcoin'in bu kadar yükselmesini beklemiyordum. Bence şu anda biraz fazla yükseldi dedi o bile. E, zaten şu anda da tepetaklak aşağı doğru yol alıyor. Peki, ama ne öneriyorsun sen Osman? Şu anda ben bunun i̇şte. bir sadece ben değil diğer uzmanlar da aynı görüşte çoğu da. Bunların kırılma ve direnç eşikleri var. Ya işte orada mesela ben sözünü kesiyorum belki ama Osman'cığım insanlar şunu görüyorum hani arabasını satıp evini satıp bunlara yatırım yapmak gibi fantastik işler. O, o, o konu lazım. Her zaman şey diyorlar mesela yatırımcılar da bunu diyor. Hani kaybedeceğinizi Üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğimiz bir yani rakam. Mesela atıyorum sallıyorum şu anda tamamen. 10 bin lirayı diyorsun ki ben kaybetsem ne olur, kaybetmesem ne olur? Yani bununla gir ama kalkıp da evini satıp, arabanı satıp girme diyorlar. Neden? Çünkü acil ihtiyacın olan bir para kısa vadede mesela şu anda düştü. Bitcoin de düştü, diğer kripto paralar Kripto'da da düştü, düştü. ve ne zaman aynı seviyeye gelecekleri de belli Bilmiyorum. değil. Atıyorum senin yarın o paraya acil ihtiyacın var. Dedin ki ben bunu bir haftalık gireyim nasıl olsa yükseliyor falan. Ama çok fazla zarar da edebilirsin. Çünkü arkadaşlar bu kripto paralar hani %1-2 düşmüyor. Hani dolar altın nedir? Prak pukak düşer mesela. Veya çıkar. Hani çok düşsün böyle bir günde ne kadar düşecek? %2-3 düşer artar. İşte bu, bu biraz şey getiriyor işte az önce söyledin ya. İşte bu manipülasyon tarafındaki durumlar henüz çok karışık olduğu için ben şunu düşünüyorum. Çok girmedim ben bu işlere bugüne kadar arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum. Bu bitcoin veya diğer bütün o kripto paralar bir gün hayatımızın çok önemli noktasına gelecek. Ama gelene kadar işte böyle çıkış iniş çıkış iniş hani birilerinin ocağını söndürebilir. Birilerini de aşırı zemin edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Değil mi? Ya hep şunu diyorlar. Uzun süreli. Anahtar kelime bu aslında. Uzun evet. süreli yatırım. Çünkü uzun süreli hemen hemen bütün tokenlere bakın arkadaşlar uzun süreli yatırımda. Atıyorum iki sene böyle düz gitmiş. Birden bir çıkmış. Birden oluyor çünkü bu. 10 kat artmış 60. birden. Evet. Dolayısıyla uzun süreli böyle köşeye atıp unutacağınız bir para değilse çok fazla kripto olayına girmemek gerekiyor. Şimdi kripto ile ilgili söyleyeceğimiz çok fazla şey var aslında. Hani bilgilendirme amaçlı onun için belki farklı bir video yapabiliriz. Ama bugün sizlere söylemek istediğimiz şey bizim aslında biraz değer kaybeden paralardı. Bitcoin geçtiğimiz günden bu yana şu anda ben market cap'ten bakıyorum. %14. Değer kaybetmiş. 47 bu, dolar bu arada. 47 bin dolara düşmüş <gülüyor> durumda. E, 54 bin hatta 58 bin seviyesini görmüştü arkadaşlar. 58 bin seviyesinden e, buralara geldi. Son 24 saatte %14.33 oranında değer kaybetmiş durumda. Ama burada Ethereum daha büyük zarar ettirdi aslında. Çünkü Ethereum. %21 mi o? O son 24 saatin. 2060 dolara çıkmıştı. Şu anda 1475 dolara kadar gerilemiş durumda ki bu zaman zaman 1450'leri falan da görüyor. Altına da düştüğü oluyor. Tether dediği zaten bu dolara indeksi bir dijital para, kripto para. 1 dolar bunun her zamanki karşılığı. O yüzden şu andaki piyasada mesela bir kripto para piyasasında en çok işlem gören para şey Tether. En çok işlem gören o. Çünkü bunlarda şöyle bir şey var. Para transferinde çok düşük ücretler var. Atıyorum büyük şirketler özellikle milyon dolarlar transfer ediyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu kripto para üzerinden, Tether üzerinden yaptıkları zaman komisyon ödemiyor gibi bir şey oluyorlar. Hmm. O yüzden Güzelmiş, güzel çok şey. fazla tercih edilen bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Binance Coin var. Ben bunun biraz balon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu birden evet. yükseldi ki 360-370 dolarları gördü neredeyse. Şu anda 211 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Cardano 2 dolara yaklaşmıştı 2 doları kıracak mı kırmayacak mı diye düşünürken şu anda 0.9 dolara yani. geriledi baya düştü hepsi düştü şu anda baktığımız zaman kırmızı bir şey yok, çıkan yani. yok yani, yani aynen öyle benim burada güvendiğim aslında link vardı link de şu anda 23 dolara kadar düştü o da yine 30 doların üzerindeydi Avax vardı ki Avax'ın arkadaşlar 22 Mart'ta bir halka arzı var yine orada da yine düşebilir şu anda yine Avax 30 doların altında bu arada senin bir şey soracağım Osman senin var mı yatırım var mı bir şey? Benim yatırımım hmm. var Birkaç tane coin'e. bir şeyler var ateşledim yani. diyorsun. Atışladık bize, şey. bize bu şeyin, <gülüyor> benim yok düştük. vallahi arkadaşlar söyleyeyim benim yok Osman'ın varmış. Ama gerçekten nasıl durum şey ne peki ya? kazandın mı kaybettin? Yok şu anda herkes gibi zavallı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şu anda eğer hani dedim ya geçtiğimiz gün çok aşırı bir düşüş gerçekleşti ee, ve bu düşüş bugün de devam ediyor. Ee, bu süreçte eğer stop loss falan koymadılar, hani şu miktarı düşünce benim varlıklarımı sat TL'ye çevir ya da dolara çevir demedilerse e, Muhtemelen herkes zaten düş ve zarar etmiştir diye düşünüyorum ama dediğim gibi uzun vadeli düşündüğümüz için Bekleyeceğiz biz. Zaten ben hani bir sofhada değildim. Alayım hani hemen satayım değiştireyim. Şimdi bazı traderlar şey yapıyor. Alıyorlar mesela belli coinleri. Onları sürekli change ediyorlar. Atıyorum yükseldi ya satıyor hemen Başka bir şey yapıyor. O yükselince onu satıyor şey yapıyor, giriyor çıkıyor. Yani bir havuz yapıyor aslında aynen Aynı ama, borsa mantığı. Aynen. Ama öyle bir şeydi sürekli bunu takip etmen evet, lazım. Tabii. Çünkü bu bırakıp... uyumuyan bir şey arkadaşlar. Yani 7-24 sürekli çıkıyor yükseliyor çıkıyor yükseliyor. Ve hangi coin'in ne zaman ne kadar yükselceği de belli olmuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Raven Coin diye bir şey var. Birden yükseldi ve yüzü 300'e neredeyse vurdurdu yani. Dolayısıyla orada hatta Türkiye'deki pek çok kripto para borsası da kitlendi bu işlemlerden ötürü. Millet elindekini satmaya çalıştı çünkü bir anda %200'ün üstü çıkınca değeri. Atıyorum düşünsen 100 liralık almışsın, %200 değer kazanmış, olmuş 300 lira 400 lira. Yani çok dolayısıyla enteresan, enteresan satmaya çalışıyorum. Değil mi? Vallahi güzel olaylar aslında ya. Sen de girsen böyle evet. eğlenceli oluyor. Sürekli değişiyor ya. Sürekli böyle. Ya <gülüyor> bana böyle biraz şey gibi geliyor Osman. Yani... Böyle nasıl anlatayım ha, paradan para kazanmak gibi geliyor bana Öyle çok, zaten. Para Öyle. çok mantıklı gelmiyor yani o yüzden ben Şimdi girmedim. Şimdi bir de Ripple'a girmek istiyorum. Dün Ripple davası vardı biliyorsun evet. o da hatta sitemizi haber olarak yaptık. Şu anda arkadaşlar dava e, önümüzdeki Temmuz'da da Ağustos ayına ertelenmişti. Fakat şunu söyleyebiliriz Ripple'ın eli biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Genel olarak ilk duruşmadan sonraki durumda... Davanın durum konusu var. neydi bu arada onu da söyleyelim. Davanın konusu şuydu arkadaşlar e, biliyorsunuz Amerika'da SEC diye bir kurum var. Bu kurum devamlı millete böyle ceza meza kesiyor açıkçası. İşte diyor ki sen bir menkul kıymetsin ya da değilsin vesaire. Ripple'ı da menkul kiymet olmakla suçluyordu. Bunlar hatta Ripple ile daha doğrusu Ripple şirket XRP onun koyun arkadaşlar. XRP ile ödeme yaptıklarına dair bazı suçlamalar vardı. Adamlar da ayrı öyle bir şey yok dedi. Avukatları da hatta bunu söyledi. Hatta karşı suçlamada bulundular ve dediler ki siz bu şekilde Kripto para borsasını manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Yani değerini düşünmeye çalışıyorsunuz dediler. Dolayısıyla bir de şey vardı. SEC hani bizim elimizde belgeler var onları sunacağız falan filan yüksek dönüşüyorlardı. Ama hiçbir belge falan da sunmadılar. Dolayısıyla burada herkes şu anda ibrenin Ripple tarafına kaydığını düşünüyor. Ki arkadaşlar Ripple o saatlerde mesela bütün kripto para borsası kırmızıydı. Ripple %15 oranında değer kazandı ve 0.7 dolarları kadar gördü. Tabi şu anda o da diğer kripto paralar gibi düşmüş durumda. Şu anda bakıyorum mesela 0.4 dolara kadar gerilemiş. %24'lük bir değer kaybı yaşamış. Ama bu bir düzeltme bence. Kripto para borsasındaki bir düzeltme. Bu düzeltmenin ardından mutlaka yükselişler gelecektir. Zaten borsayı takip edenler de biliyor. Kripto paralarda belli aralıklarla düzeltmeler gerçekleşiyor arkadaşlar ki bu düzeltmeler zaman zaman çok sert olabiliyor. Bu da bir sert gibi geldi çünkü %20, %30. Hatta %50 değer kaybeden coin'ler de var, token'ler de var. O yüzden biraz dikkatli olmaları lazım. Takipçilerimize evet. eğer bu hani kripto paraya gireyim falan gibi düşünceleri varsa dediğimiz gibi hani böyle kaybetsem de bir şey olmaz bu parayı. Bu para bana evet. lazım değil. Biraz risk alayım. Olursa olur, olmazsa canım sağ olsun evet, diyeceğiz. Çok daha büyük risklere sakın girmeyin. Yatırım yani tavsiyesi öyle. değildir bu arkadaşlar. Bunu hep söylüyoruz, altın çiziyoruz. Bütün videolarda söyleriz zaten. Ama yani e, dikkatli olmakta fayda var. Öyle evi satayım, arabayı satayım, bilmem bütün e, hanımın altınlarını satayım, oraya yatırayım falan diye etmeyin. Geçen gibi. de bir video Toplarak vardı ya, etmeyeyim. kebapçılar var artık, bir yere toplanmışlar ya. Bunlar nasıl toplanmışlar? Atoma olasın atoma. Ha, <gülüyor> Herkes yani, elinde. Bir şey bir şey basmaya çalışıyor. Atom patlayacak falan. Bu seviyeye geldi artık Türkiye'de biraz hani kripto para. Herkes girmeye çalışıyor ki girmek de çok kolay biliyorsun hani kripto para borsaları var. Üyelik açıyorsun. Hemen başlıyorsun. Hemen tak tak para aktarıp istediğini alıyorsun satıyorsun. Ama arkadaşlar öyle değil dediğimiz gibi. Hani nedir? Atıyorum sizin 1000 liranız var ya bu böyle dursa da bir şey olmayacak. Evet. Atayım. Belki değerlenirse şansıma derseniz o tamam ama kalkıp da bir şeyleri satıp ne bileyim borca girip kredi çekip bu Sakın. işlere girmenizi Sakın. tavsiye etmeyiz. O zaman videoyu kapatalım, kapatmadıncada bir, bir iki ay sonra bir daha çekelim Osman bu videonun benzerini. Bakalım, ha, bakalım Osman bu bak köşeyi döndü mü, dönmedi mi? Parayı bulur <Gülüyor> mu, bulmadı İnşallah bulursam zaten benle çekmezsin. <Gülüyor> ya dersiniz. Osman vardı iki ay önce tamam. hatırlarsanız. Hawaii'den Hawaii'den bildiriyor. <Gülüyor> ha, Osman şimdi Malibu'da. Telefonla bağlanırım. <Gülüyor> <Gülüyor> Rast <Burası> çok sıcak. <Gülüyor> İnşallah diyelim Osmanciğim. Ne diyelim? Evet arkadaşlar, Bitcoin'i ve kripto paraları anlattığımız ilk videomuzun sonuna geldik. Bu videolar devam edecek. Takipte de kalın, kanala abone olun, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.